Kafaktan önce yarıdan gece akareme kırmaağı durmadan durulmadan dolu bir vagonda yaşam savaşında akareme kırmaağı durmadan durulmadan. Orada Euro dolar hisse borsa kar marjı piyasanın eğrisi doğrusu yok. Orada. Burjuvanın bitmeyen, tükenmeyen Salyasından süzülen hazara yaşıyor Orda rant yok, yat yok, dert çok Verimlilik ayakları yok Orda sömürünün reklamının yüzü Para piyasalarının iki yüzü yok Öfke var orada Öfke var orada Öfke var orada Kaşacak kadar öfke var orada Birleşince yıkacak kadar Kapaktan önce yarıdan gece Akarem'e kırmağı durmadan durulmadan Bolu bir vagonda yaşam savaşında Akarem'e kırmağı durmadan durulmadan Orada Euro, Dolar, ise Akar, Marjı Piyasanın eğrisi doğrusu Salyasından süzülen hazara işliyor Orda rant yok, yat yok, dert çok Verimlilik likidite ayakları yok Orda Sömürünün reklamının yüzü Para piyasalarının iki yüzü yok Kırıldı zincir ha kırılacak Ha, kırılacak Kırıldı zincir ha kırılacak.